Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle profesi alacağız. Ben bunu birazcık beklettim arkadaşlar çünkü şu an Nani geldi oyunu arkadaşlar. Belki o çıkar umuduyla beklettim arkadaşlar. E, şimdi e, oranlarıma bakacağız arkadaşlar. Bir de yani şunu söylemek istiyorum şu an markete Nani de geldi arkadaşlar. 209 taş karşılığında esansı olarak da 170 taş karşılığında Ben şu an destansı yani bunu açarsam direkt naniye alıyorum arkadaşlar Çünkü tek destansı savaşçıyım o yani o kaldı ama maalesef arkadaşlar oylamaya göre siz e, ankette yani bro bir sal demişsiniz maalesef alamıyorum arkadaşlar ama inşallah bir tane olsun savaşçı çıkar arkadaşlar bu yoldan. Şimdi alacağım. 47'ye kadar atacağım arkadaşlar. Sonrası da bro pass'i bitirdim adlı bir video çekmeyi düşünüyorum. O videoda atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyi aldım neredeyse. Şimdi etkinleştire basıp. Cidden şu an çok kararsızım. İstesem ne alabiliyorum arkadaşlar. Ama almayacağım maalesef. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Keşke savaşçı oylaması yüksek çıksaydı. Evet yapacak bir şey yok. Açıyorum. Evet aldık arkadaşlar. İnşallah bari yani çıkar ya kutuda. Evet 5 yazdı. Hiç çıkacağa benzemiyor ama Arkadaşlar inşallah Gale çıkmaz Bari kimi vereyim Koltu alsın Yok çıkmayacak sanırım Niye çıkmıyor ya. Şu an cidden hayallerim yıkıldı arkadaşlar resmen. Gel geldi arkadaşlar. Evet gel aldık. İlk çökten yani kutudan çıkmadı. İnşallah efsanevi oranımda filan ne düşüş olmamıştır. Ona nereden bakıyorduk yani hatırladım. Evet yok efsane oranında bir düşüş yok arkadaşlar her şey aynı ya şimdi şu an isteğimi söylüyorum arkadaşlar lütfen money çıksın Abi çıkmıyor ya Niye çıkmıyorsun ben de şu an gel gibi ağlıyorum ya Yok çıkmıyor mu Abi bak çıkar çık bir tane çık 6 yazdı Allah'ım lütfen lan hani gelsin lütfen Bakın arkadaşlar şu an cidden yıldız gücü istemiyorum. Eğer gelirse cidden çok üzüleceğim. Bakın yavaş yavaş açıyorum. Ya yıldız gücü geldi ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Şu an cidden hayallerimi kırdı bu. Yok gelmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Gelmedi. Yani sağlık olsun ama. Şu yolu arkadaşlar. Yani tamamlayacağım. Bunu özellikle bir video çekeceğim. Bro tamamladım adlı bir video. Arkadaşlar. Hiç yoktan Gale'i aldık. Ama keşke şu destansı savaşçı olanı alsaydık. Evet aldık bir yıldızını. Yani yıldız gücünü. Ve Gale geldi arkadaşlar. Sevindim mi arkadaşlar? Hiç ne yani... Yani almasaydım Demek ki hiç savaşçı çıkmıyordu Hiç çoktan bro pes yolunda Gale aldım arkadaşlar Ama onun yerine şuradan Nani'yi de alabilirdim 170 taş karşılığında Yani bilmiyorum Ankete göre Gittik arkadaşlar ama kendi kafama Göre gitseydim cidden onu alacaktım Çünkü baksanıza Bu şekilde hiç savaşçı çıkmadı Arkadaşlar ben hala Ümitliyim Şuradan ümitliyim arkadaşlar. Yani oranda da fazla yükselme olmamış niye ise. Şuradan ümitliyim arkadaşlar. Yani bence illa çıkar. Yani bu yolu tamamen tamamladığımda çıkar yani arkadaşlar ya. Bir tane olsun çıkar bence. Çıkmazsa da ben bu oyunu artık ne diyeyim arkadaşlar ya. Yani hiç karakter vermedi. En son Pem'i almıştım arkadaşlar. Ee, izleyenler bilir. Onun dışında yani Gale aldım demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kutudan çıkmadı. Bro Pes yolunu aldım. Yani resmen Savaşçı'ya satın aldım arkadaşlar. Onu alacağım ama Nani alırdım. Bence daha iyi arkadaşlar Nani. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Kararsızım. Belki bir dahaki sefere diyorum. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmasanız sevinirim. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.